Uzun süren bir aranın sonrasında herkese merhaba. 2 Nisan tarihinde meydana gelecek olan Güneş-Merkür kavuşumundan bahsedeceğim sizlere. Bu ay çok önemli gezegen etkileşimleri olacak. Özellikle 12 Nisan'da meydana gelecek olan Jüpiter Neptün etkileşimine dair uzun bir video paylaşmayı planlıyorum sizlerle. Nisan'a yorumlarında yetiştirebilirsem paylaşacağım. Ancak yetiştirememek ihtimalim de var arkadaşlar. Öncelikle kanalıma henüz abone olmamış veya yeni karşılaşan arkadaşlar varsa abone olarak desteklerinizi gösterirseniz çok mutlu olurum. Şimdi ben hemen 2 Nisan günü meydana gelecek olan etkileşimden bahsetmek istiyorum. Evet biliyorsunuz güneş koç burcuna geçti. Merkür koç burcuna geçti. Artık koç burcu enerjisinin hakim olmaya başladığı bir süreçteyiz. Bir insanda bir koç yeni deneyimledik. Ve artık hareket enerjisinin aktif olmaya başladığı, artık o ölü üzerimizdeki ölü toprağını atmaya başladığımız bir süreçteyiz. Yavaş yavaş havaların ısınmasıyla beraber bu kasvetli ruhumuzun, Enerjisinin artmaya başladığını gözlemliyoruz. Tabii ki koç enerjisi biliyorsunuz başlangıç enerjisidir, hareket enerjisidir, öncülük ve liderlik enerjisidir. Dolayısıyla Nisan ayı koç ayı ile beraber esasında artık dışarıya açılacağımız, artık risk alabileceğimiz, aksiyon alabileceğimiz, üzerimizdeki ağırlıkları atmaya başlayabileceğimiz bir süreci başlatıyor olacak ve aynı zamanda e, Koç Yeni ayı sonrasında 2 Mart pardon 2 Nisan tarihinde Güneş Merkür kavuşacak arkadaşlar. Güneş Merkür kavuşumu tabii ki biz e, her ay yaşıyoruz ancak Koç enerjisinde özellikle Güneş'in Koç burcunda güçlü olmasıyla beraber e, yeni ay enerjisini aktive edecek bir günden bahsedebiliriz. 2 Nisan tarihi itibariyle. Bu arada Mart ne kadar hızlı geçtiyse sürekli Mart kelimesi çıkmak istiyor. Gerçekten süreç çok hızlı bir şekilde ilerliyor ancak Mart ayının su gibi geçtiğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Burada güneş-merkür kavuşumuyla beraber yeni kararlar, yeni fikirler, yeni haberler, yeni gündemler etkili olmaya başlayacak. Yeni ay enerjisi zaten yeni başlangıçları tetiklemişti. Ve uzun zamandır düşündüğümüz, üzerine değerlendirme yaptığımız, belki uykularımızı kaçıran, bizi bunaltan konular her neyse artık... Bu işi yapmaya veya yapmamaya karar vereceğiz arkadaşlar. Balık enerjisinden çıkıp o kurban psikolojisinden çıkarak artık aksiyon alacak mıyız, almayacak mıyız, harekete geçecek miyiz, geçmeyecek miyiz, başlatıyor muyuz, bitiriyor muyuz? Yani bu konuda netlik istiyor zaman bizden ve güneş-merkür kavuşumuyla beraber de bu netliği sağlayacağımızı söyleyebilirim. Özellikle Güneş Merkürün Koç Burcundaki kırılınla kavuşumu bizi uzun zamandır rahatsız eden konulara dair bir takım kararlar alacağımızı, bir takım haberler alacağımızı, bazı teklifler ile karşılaşacağımızı ifade ediyor. Hali hazırda Nisan ayında, Nisan ortasında kesinleşecek olan Jüpiter Neptün etkileşimiyle de beraber artık yeni bir döngüye doğru giriş yapmaktayız. E, bu döngü. E, Belki de bizim hareketimizle, bizim kararımızla, bizim adımımızla beraber şekillenecektir. Karşımıza bir takım fırsatlar çıkıyor. Ee, bazı değerlendirmeler yapıyoruz ancak üzerimizdeki ölü toprağını bir türlü atamadığımız için, o atalet halinden kurtulamadığımız için belki bazı fırsatları kaçırıyoruz veya bir takım olayları de bırakıyoruz. Dolayısıyla bu olaylar da bizim sistemimizi yavaşlatıyor arkadaşlar. Ee, burada yaralarımızın belki de üstüne giderek artık... Bu konuya netlik kazandırmak 2 Nisan tarihinde önemli olacak. Bu enerjiyle beraber özellikle ayın koç burcunda ilerleyişi, risk almaktan çekinmeyeceğimizi, belki de o kırılmaktan korkan veya denemekten korkan yanımızı artık ekhalde ederek e, ne olacaksa olsun felsefesine ilerleyişimizi sağlayabilir gözüküyor. E, Halihazırda e, burada kova burcunda bulunan Mars-Venüs-Satürn kavuşumunda aslında oğlak enerjisinden sonra yeni fikirlere açık olmamız ve bunlara dair e, karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmemiz konusunda e, bizleri motive etmişti. Satürn'ün buradaki etkileşiminde bu motivasyonla beraber eylem enerjisiyle beraber uzun süreli bir tempoya girişe dair kabulümüzün olduğunu ifade etmekteydi. Tabi artık yavaş yavaş Ramazan ayının mübarek Ramazan ayının girmesiyle koç yeni ay enerjisiyle beraber belki de büyük bir detoks sürecinden sonra Gerçek anlamda bir oruç sürecinden sonra hayatımızı hangi rotaya doğru çevirmek istiyorsak buna dair sağlam planlamalar yapmamızı ve bu planlar dahilinde harekete geçmemizin gerekli olduğunu gösteren bir etkileşim olacak. Güneş Merkür etkileşim arkadaşlar çok kısaca 12 burca dair. E, bu güneş-merkür kavuşumu etkilerini paylaşmak istiyorum sizlerle birkaç cümleyle e, toparlayacak olursak koç burçları özellikle imaj değişiklikleri, e, adımlar, risk almak, göz önünde olmaya dair e, bir takım hamlelerde bulunabilir. Özellikle fiziksel anlamda bir takım yaraları varsa bunları telafi etmek adına e, kararlar alabilir, adımlar atabilir gözüküyor. Boğa burçları uzun zamandır içinde düşünüp tarttı uykularını kaçıran konu her neyse buna dair artık net bir karara kavuşacak. Belki hemen eyleme geçmese de Artık kendi yaralarının üstüne giderek, korkularının üstüne giderek e, bu konuda ne yapılması gerektiğinin yol haritasını çizmeye başlayacak diyebiliriz. İkizler burçları, kariyer gelirleri, arkadaşlıklar e, toplumsal rolü ve hedefleri noktasında hedefine ilerlemek adına artık adam adım atmasının zaruri olduğunu farkına varacak. Dostluklar ve arkadaşlıklara dair bir takım yaralar varsa bunları telafi etmek adına veya bu bakış açısını değiştirmek adına da artık aksiyon almaya başlayacağı kalabalık e, gruplarda bulunmak bir sürece giriş yapacak. Yengeç burçları kariyerleri ve geleceklerine dair artık somut adımlar atmak isteyecek, göz önünde olmak isteyecek, e, kararlarını belki de diğer insanlara duyurmak isteyecek hayatına dair önemli kararlar alma nefesinde olabilir Yengeç burçları. Aslan burçlarına geldiğimiz zaman idealleri, hedefleri, e, vizyonu ve yaşam felsefesi adına artık yeni bir başlangıç yapmanın gerekli olduğunun farkına varacak. Birçok aslan burcu yeni bir eğitim sürecine başlayabilir. Yurt dışına taşınmak, yer değiştirmek, şehir ve muhit değiştirmek, sosyal medyayla alakalı işlemler yapmak isteyen aslan burçları varsa şahit, bunlarla alakalı da artık somut adımlar atılacak gibi gözüküyor. Başak burçlarına geldiğimizde e, özellikle derin mevzulara biraz odaklanacaktır. Görüyoruz. Eşin maddi durumuyla, eşin hayatıyla alakalı önemli gelişmeler olabilir. Ortaklı girişimlerde bir hareketlilik söz konusu olabilir. Güven temasının, derinleşme temasının artık şifalanmaya başlayacağı, belki kimseye güvenemiyorsanız, belki e, kimseden emin olamıyorsanız ve bu yüzden kendinizi açamıyorsanız artık bu durumu şifalandırmaya başlayacağınız ve birçok Başak Burcu için belki de ameliyat gündemlerinin, bütçe dengesi gündemlerinin ön plana çıkacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Terazi burçlarına gelecek olursak ikili ilişkiler ön planda, evlilik, partner, ortak, onun hayatında yaşanan hızlı gelişmeler, onun kararları, onun cümleleri, onun sözleri etkili olacak gözüküyor. Ve bir şekilde partnerin hayatındaki değişimlere göre uyum ve adaptasyon sağlamaya çalışabilir terazi burçları. Evet, Akrep burçlarına geldiğimiz zaman iş yeri, düzen değişikliği, organizasyon şemasıyla alakalı bir takım yenilikler söz konusu olabilir, görev tanımları değişebilir, yeni bir işe girebilirler, mevcut iş yerinde değişimler söz konusu olabileceği gibi ekip arkadaşlarıyla alakalı da değişimler söz konusu olacak gibi gözüküyor. Açıkçası sağlık konularında da yeni kararlar alınabilir. Yay burçlarına geldiğimiz zaman aşk hayatı ve çocuklarla alakalı konularda bir hareketlilik var. Birçok yay Burcu'nun artık bahar ayının gelmesiyle beraber aşk hayatının hareketlendiği, çocuklar gibi şen hissettiği, biraz daha hayatın eğlenceli taraflarını görmeye başlayacağı bir süreç söz konusu olacaktır. Oğlak Burçları ev yuva aile temalarıyla alakalı inisiyatif alacaklar. Özellikle aile içerisinde bir takım konuşmalar, taşınmalar, yer değişimleri, konfor alanıyla alakalı sorgulamalar Oğlak Burcu'nun gündemine oluşturacak. Kova Burcu'na geldiğimiz zaman... İletişim ön planda yeni kararlar var, yeni teklifler var, yeni haberler var, anlaşmalar ve sözleşmeler var kova burçları için. Araç alımı satımı gibi konular da gündeme gelecektir. Özellikle iletişim tarzını kova burçları bu dönemde gözden geçirecek gözüküyor. Balık burçları için baktığımız zaman parasal konular, kaynaklar ve değer algısı üzerine hareketlilik söz konusu yeni kazanç kapıları elde edilebileceği gibi kendi değerini keşfetmek adına, kendine ne kadar değer verdiğini fark etmek adına balık burçlarının bir ivme kazandığını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu kavuşama dair anlatmak istediklerim bunlar. Zaten detaylı yorumlarını Koç Yeni Ay'ı videomda paylaşmıştım. Dinlemeyenler varsa mutlaka oraya da bir göz atsınlar isterim. Umarım güzel bir süreç olur, güzel kararlar olur, güzel başlangıçlar olur hepimizin adına. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı benimle aşağıda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikusasöylerceği hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini Kullanabilirseniz sevgiler.